Geldim be. Bak. Ne çapıyor. Hayır, toray, toray, toray. Aa, şey bu süsün ya. Biraz ya. İki biraz ya. çok çok kaç kaç. Şey diyorum. Ya profesyonel olur mu? Ekstra, ekstra basmayalım. Ekstra basmayalım. Ekstra basmayalım. Biz bunlarla kalabalığız değil mi? Kalabalıyız. Hazırıla, hazırla. Devam et. Devam et. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlıyorum, bir de. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Başka. Dur. Şu tarafa doğru yöne. Ya susun. Sağ ol. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Şöyle sıralayın. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Tamam, tamam. Böyle git de, de yolu açalım ya. Tamam, tamam. Sessiz tamam. Araba çarpı. Hala otomuz benim başıma gelsin. Yokarı doğru devam edin. Dönün dönün başıma devam edin. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Devam, devam edin. Yol açayım da araba düşürün. Kaymasın. Sağ ol. Sağ ol. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Ne demek? Ne pasevole tanke vende kekalet arkadaşlar madrat cümlede selamünaleyküm selam selam, selam, Hoş geldiniz hoş geldiniz Hoş geldiniz bak evet, evet, evet, evet, evet, doğru beş beş dakika oldu bak evet, gel yaptık olduk buraya hoş geldiniz bir daha atmaya Burak'ın. Gel gel abi güzel o çeksin seni Teşekkür ederiz be adamım. Çok nazık, kibarsın. Hasan Bey, için gelebildik ya? Onlarda biraz sorun vardı. Annen gelebildik. Ver kamerayı sen bana. Sen de arkaya geç. Meclisullah Başak'a şey ediyor. Sen de geç. Allah'a emanet Ya hoş Çok korktum. Şimdi ne kız şöyle köyde şöyle bir havadan çek. Tamam abi. Son en, en son şey yapalım. Lan hızlı biraz hızlı biraz hızlı ben koşayım. Allah'ım domuzoppa bizi ya. <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya hadi hadi <gülüyor> hadi. Hurkan! Gel sen bunu tut gel burada. Çektin mi sen tamam mı? Tamam, tut şunu sen. şu araya gideyim böyle şurada tut burayı. Hemen <gülüyor> i̇şte şurada araya gir. Yukarı gitme yukarı gitme. Gerçekten Ge gel araya gir. Araya gir bana araya gir. Şere. Araya gidip alın ama bebek. Şey Boşar araya gir. Abi abi abi böyle döndü ya tamam güzel çek güzel çek ben i̇şte, git <gülüyor> Bir dakika be hocam bir dakika durun. Arkadaşlar devam ama bir dakika durun böyle. Kime bağlı? Ali hani abi. He. Şöyle bir yere geçsin bak yere geçsin. Bizim bağlı. Hadi. Geçiş şöyle. Eksere oğlum. Aman kameraya giricek kameracı. <gülüyor> Çektin bıktı çekti yaşıyor. olmasın şuraya. Hata olmasın. Bilgisayara girecek ters olmasın ha. Çek abi kardeşim. Arkadaşlar bu köylüler fazla çok köylüler ne? Kaçış bak. Anıl Şeklory. Çek bir <gülüyor> daha çek bizim köylüler. Hola ha. At bizim kö, köylüyü. <gülüyor> Serku çekiliyor ondan <gülüyor> sonra İstanbul'da. Köy meraklı diyor. Konuş Köylü. konuş. Çek moloz o. Ama maşallah İyi. <gülüyor> Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena afir li ve li validayya ve lil mu'mineena yevme yaqumül hisab bi rahmetike ya rahman rahim. Ya Rabbi bu kardeşlerimizi memleketine ulaştırdın. sağlı sıhhat içerisinde e, e, e, buradaki görevlerini yapıp eğlenip yarenlerini yiyip sağlık sıhhat içerisinde bu şekilde İstanbul'a, evlerine, yuvalarına ulaştırmayı nasip eyle. Abi. Başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın ruhu için, bütün peygamberlerin ruhları için, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın sahabının ruhları için, Ümmet-i ahirete intikal etmiş olan cümle kardeşlerimizin ruhları için, köyümüz mezarlığında meftun bulunan bütün mümin ve müminatın ruhu için, burada bulunan mümin kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerinin ruhu için, ve rızayı Allah için el-Fatiha.